Filmimizi yavaş yavaş düşünmeye başlıyoruz herhalde ya da filmlerimizi diyelim. Biz yine de filmlerimizi düşünürken belki de muhtemelen ilk aklımıza gelen şey ne? Görüntüler. Görüntülerimize neler olacak? Nasıl anlatacağız? Karakterlerimizi nasıl görüntüleyeceğiz? Ama çok ne, temel bir noktayı hatırlamaya çalışalım. O da ne? Görüntünün olabilmesi için ışığın olması gerekiyor. Işık yoksa görüntü de yok. O zaman Işıktan yararlanarak düşünmemiz gereken temel konu aydınlatma. Aydınlatmada elimizde gerçekten önemli bir fırsat var ve özellikle insanları görüntülerken, bir karakter için aydınlatmayı tasarlarken. Biz buna 3 nokta aydınlatma diyoruz. İngilizcesiyle three point lighting yani anahtar ışık, dolga ışık ve arka ışık. Bunları unutmayalım.